Burada kimse yok değil mi gelen? Tamam. Yok. Ya davulcular ee, gidecek ya. Evet kanka artık. Belki davulcular onlar ya. silah bulurken şey yapar. Vino ya oynuyoruz abi. Vino oynarsak abi bizim her şey dağılıyor zaten. Aynen aynen. Yani Biz bizim tamamen. bizim o e, Nisan geler önce ölmemiz. Davulcu abi Gazi, Gazi bu. Davulcu. Gazi aldı onu. Gazi, Gazi gil alsa. Oğlum ne, ne düşüyorlar lan peşine? Abi ya. Araştır 40 puan kanka. Beyler parça sikeyim. Davulcu da maraz vurdu. Ama tek yani tek atlamazdı ya kanka. Ya oğlum gelse ben sesini alırım bu arada. Alırsın ya o zaman baga gir diyor. Alırım ya. alırım. Şey diyeceğim sana. Eee bir şey değil mi? Bu çok iyi oldu. Şimdi bizim Game Medal, Hyper ve Nisa'dan geç ölmemiz lazım. Tek Evet, evet abi. Şunları atayım. Çagrit şutusun nişoldunmuyorsun bunu ankı unuttum onu ya. Dur bakayım. Neyse başlar. Yanlış işaretleme. Ben... Aha! Ee, abi abi lan. o o! o, o, Vay, o valla, oynadılar. Ya atma Çatma adamları için. Ama kill lazım ama. Değil la kill falan o, lazım değil lan. bize. Win lazım lazım abi. <gülüyor> Temize de bak. Gazi git. Gaziler de ulti açtı ne yaptı ya? Abi sonradan sondan çıktı geldi adamlar lan. <gülüyor> Siz çok sağlam not Bu maç bizim. Aynen abi. Smoomuzu bol bol alalım Aynen. da. Kaçarken abi çok sıkıntı mesela bir yerde. Kesinlikle. Abi 7 kitim var. Bomba, molotov. Kullanın. Yatsağım. 500 mermi yeter herhalde ya. 500 yeter. Aa, ateş geliyor hala. Esin duyan sen. Aynen. Bura gazcı vur. Oynayalım dersen o, o doğru oynarız o, o, oradan, o, oradan. Oynayalım bence çünkü oradan kill çekeriz ya. Tamam hadi oynayalım. Ben size dönüyorum. Tamam birinci olacağız da kill çekelim hadi. Tamam medanımdan. tamam oynayalım. Evet, evet. Ben sen duyduğunu düşünmemiştim. Özür dilerim. Dışırda 1 1'e 1 aha gazi girmişti. Amigo da gitti. Boşa gitti puanlar şimdi. Hmm, onlar vurmuş muydu davulcu? Davulcular öldürenler. Ha, davulcu boşa ha. gitti. Bu saatte sonra wine alan kazandı abi. Evet abi. İki davulcu da öldü mü? Öldü. Öldü ikisinde de. Dikkatli abi, abi olalım. gösterme kendini olabildiğince metra. Aynen gördüm de orda Bekleyelim burada çıkacaklar da. Sola sis atmışlar bak. Bekleyelim Kanka, burada. Geliyorum. Acele et orada. Bekle ben gördüm abi gördüm abi şurada ben. Bekle bekle biliyorum çıksınlar bırak görmesin gösterme izlesene bebeğim. Tamam. Atlayınca tamam. vurursun. Vur vur doh vur. Tamam Tam geri çıktım. Tamam. Geldim deste. Sis buraya. Atayım mı? Gerek at at at var, at var. sol tepeden görebiliriz. <gülüyor> çektim onlardan birini sağdan birini çektim. Gördün mü? sol tepe var. Sağdan evet. açılıp tepeden oynayabilir. Şu sağdan sağdan. Sağ kaldı mı hiç? Var var var. Oradan düşürülür. Şurada, şurada, şurada da var. var. He. Şurada mı olsun? Aynen. E, oralardan attılar. Şöyle oynayabiliriz. Şu, şey şu sağ çukurdan. Şu sağ çukurdan. O tepeye bilmiyorum. alabiliriz şurayı. Ya, biraz geriden Gaz, oynayalım. Arkadan değil mi? Aynen arkadan. Koruyorum ya. ben. Oradan bakıyorum burada. Oynayın, çok Zeyt. rahat oynayın. Çok rahat oynayın artık. Açılıyorum abi Açıl bu. açıl, açıl açıl Zeyt. şuradan. Ben vurdum Edilecek. orada. Pikleyemez, vurdu 2-3 tane. Tamam. İcinsiz. Bakıyorum mu? Tamam, geçti. Atıyoruz Taşlara cover al. Aynen kanka, tepeye almamız lazım. En son buradaydı, Zeyt. göstermedi bir daha. Bir değil mi o? Bak, bilmiyorum. Benim birini öldürdüm. Aa gördüm şurada. Şurada Oraya bir yerde Zeyt. herhalde. Dikkatli olun. Kanka, bir tepeye geldim. Gel istersen. Geldim. Yavaş oynuyorum. Rekreasyonlayalım. Oyun oraya, oyna oraya. İlk, İlk, aldı. Son bit. Bit. Abi. Oyun, oyun. Bir kill oldu. Sonra oyun oraya, Gir içeri. Cana bir, cana bir, cana bir oyun oraya. Molotov attım oraya. Oyun oyna. çok Sağda sağda sağda. Barış Tek. Vurun abi. Eliniz açık. Eliniz açık. hayır ay hayır hayır hayır hayır hayır. Ayy Aga be! Açıkta kaldım orta tarafa değil de bana doğru sürünseydin Bilemiyordum ki pozisyonu ya Nereden vurdular da sizi Dağdan vurdular Sizde beyler oyun <gülüyor> <gülüyor> Aga Sesinlik ya eksik kalmayaydı giydi ya Zaten Aman onlara geldiydik biz Barış'a geldik. Barış, gel barış e, buralara geldik. Barış yine vurdu. orası. Teker bisiklet. Oynarız oynarız. Gözükmüyor ama şu evde. Aynen aynen. Sol tepeyi bile alabiliriz şimdi artık onların. Tamam, ya da gelmiş, sağdan oyna, sağdan oyna. Ya onlar birbirini yerken bizi unuttu zaten hmm. tamam mı? Düşünmeyecekler bizim şey olduğumuzu. Çok gösterme bak kil alabilecekken çıkacağım abi. Aynen, acele etme Hanibal önce. Bir ön çukura, daha indim, bir ön çukura, de çukura de daha indim ben. Bir, bir ön çukura, çukura daha mi? indim. Burası bayağı güzel. İneceksen gel benimle. O çukurlardan. O tarafa o tarafı şey atıyorum abi ben. Bir şey atma, siz falan atma hiç. Yok yok. yok Ata çıkıyor, iyi, çıkıyor, çıkıyor bak. Gördüm. Başkası bana tek tek atıyor. Aga be ya aga be ya 4x koyun işte şuraya 3x ne ya Ya yakalayamadım ya İlk başta işareti atsaydım Çıktı mı? çıktı çıktı Doğsana işaret edeceğim diye Zaten olmuyor parmağım yetişmiyor oraya ahead O ne Onlar sayfin ucunda mı ya? Yok, sayfin içinde kan göbeği de ne lan? Ne yaptın abi? <gülüyor> attı. Boz... Ee... Aha artık barış kil oldu. Sosyal durarken, onlar ya. Bedel. Sana da piketeden. Şey ölmedi hala dikkat edin de. Aha, aynen tamam. tamam. Bedeller. Bak right, rakip ölmedi. Akif Rakip ölmedi, rakip duvar, şey da alamadı. Aynen iyi oldu. O yüzden onların ikinci bizim birinci olmamız lazım falan yaparsınız ya. ya Onlar abi, da girelim içeriye doğru? Yok, iyi böyle. Alan Katın. gelecek. Burada kal biraz ya. Bize oğlum bize sıkıyorlar lan. Evet. Görmüyorum ki ya 17 yedi Bulak yakınımdan mı skam vardı? Ney kanka? Ölümdeki yerden skam mı vardı? Tamam sağdan doğru, sağdan, hadi beyler, hadi beyler Hadi beyler yapıştırın Şişir onlara Kaçırmayın, kaçırmayın hadi Abi nereye alsanız Ya en az iki kişi haydi. kalsalar biz de iki kalacağız Doğun yanaş istersen de Cihan ha. Tamam bir dakika Aga o savaş Aa iki gitti tamam. hadi bakayım i̇ki. Hadi lan Aslan parçaları Zoh burada bir tık kal Ölmelerini bekleyin Tamam <gülüyor> Arkamı şuradan şurada kontrol edeyim ben Deep ölmiyor mular? Yakın attı değil mi? Aynen yakın yakın önünde onu alacağım diyeceğim. Burada lootlar da var, onları da alacağım. Yok ya kaldırdılar büyük ihtimalle ya olmadı. Hmm. Allah Allah. Bir tık öne oynadım doh. Tamam, şöyle. Beraber beraber gitti. 1 gitti. 2 gitti. 3 gitti. Oh tamam. Beyler tamam. lazım. Hadi hadi hadi bakalım. Hadi hadi hadi. adam var. Ay değilmiş. Abi nasıl korktum hey, maske nasıl korktu? Maske. Vurdun değil mi? Mascara'nın içinden geçtin adam Annem alsam sandım. Önünden döndü can solunda solun Gördüm. Bak ha, o Gördüm, baktın ya. Dost Gösterme, acele etme. Gerek yok. gerek yok, alındısınız abi. Hiç dırtınız. gerek yok, hiç Olsun gerek yok. Şimdi biz onlarda 2 puan her türlü fazla aldık. Kilo... Kanka, bence ne olur ne olmaz. Hay hay bekleyeceğiz daha. Bir, iki Bizim iki takım daha temizlenmesi lazım. Evet, evet, evet, evet, evet. evet. Ben burayı hatırlıyorum. Şu aşağılara pikeyim olan nasıl gösteriyor nasıl kaçıyor? Minnak kaldı. Ben siz sprey atıyor sonra ben görmüyorum. Abi bak işaretleme <gülüyor> şansım inan yok. Diğer rotasyonda düşünün de. Onlar tam ortada galiba. Şurada <gülüyor> <gülüyor> da <doglar. gülüyor> onlar. onlar. onlar birbirine girdi galiba. Aynen arkalarında buradan kes sorayız. Şurası Oyunları zaman gerek yok. Aynen. Aynen kes gerek, gerek, gerek yok. Uye ellerini bitirsinler aynen. Hadi bir oynardım oraya sorma bak. Bir evet oynardım abi, oraya. Ya, Sub Aa, Zero. Abi, bir abi. oynardım oraya sorma. Bekle abi bekle bekle. Düşsünler. Aa save verdi. Kafanıza göre. Sağdan yani. oynayacağız biz. No, de en sağdan oynayın abi. En sağdan. enerjin fulllesin abicim. Kayaları kavuralı Allah Allah. Ya, Hadi be, bir buraya atıldım ben. Buradan çok güzel geçiyor. Sizde şey ya. Sizde. Geldi o. Aşağıda loot da var gel. Luta ihtiyacım 10, yok 10, ya. Gel gel. Sen benimle ya. Sen beni takip et abicim canım benim. Tamam. Bebeğim. C4 geldi. Kanka sağlık edin de tepenize dikkat edin. Lan takılı kaldı her hesap. Aman aman aman. aman. Çıktım çıktım. <gülüyor> Sen e, daha iki tane ama. Bir şey söyleyeyim mi? En sağdan iyice de ortalıyız. yok alandayız şu yani. biz şu an. Burası ağlam ve güzel cover bence. Güzel güzel kal burada. Arkamız sağlam. Yo. 3 tek altı, de herkes tek tek var abi. Herkes tek tek var. İkili ikili, 2-2-1 i̇ki, iki, falan yani. Ay, 2-4. 6. Bekleyin abi. Bir tur daha bekleyin. Bir tur abi takım tobezmesi lazım. Aa, Çeyin tepesinde 150. Gösterme. Seni gördüm. Aynen. Tıkma. İki üç seni gördü Vur abi vur abi onu. Oraya oynar mıyız? Oynayamayız. Oynamamız Antajım. lazım. Alan tavlan orada var. Okey o zaman Demiyorum, burada kaldım. Tabana oynuyorum Açıkta kaldım. ölmezsen alırım seni. Yok yok açıkdayım ya. Hiç çıkmayacağım boş ver ya buradan açılsaydık işte çünkü alan burda buraya doğru gitmem lazım birazdan benim onlar çok tepede ya tepede olduğu için açılamazdık yani düşürdüğümüzde birisi zaten bize pikliyordu sana pikliyordu, ya ben raşatma derdine değildim ya biri gelip sağdan vursa işte bu hamleye üzülürüm ya savaşmadan öldüğüme üzülürüm üç şeyler bir takımın da atemizden bilsen? bilsem 3 1 1'sin bu arada. Dördüncü müyüz? Yani şey sen şu an 4'üncüsün. Şu an ölürsek 3 hayır abi 3. Ha, aynen. Ha yok bir dakika. 4'üncü oluyoruz. 4'üncü takım var. takım var. kaç puan? Abi bakın. Dur abi bakıyorum. Beş puan. Aman abi sen ölme. Sen oyuna bak. Ben bakıyorum. 4. 8 8 puan. puanmış. Aynen. 3. 10, 2. dört. Ya yani en kötü iki abi aynen. Onlar, o iki takım birbirleriyle kapışsın. Evet. Abi Herkes tek tek değil mi? kalmış resmen. Sadece üst taraf şey iki. Şey ya da 3. İşte biri şuradan bir yerden çıkıp gelirse pat aynen. Dedim ya alanın o tarafı doğru attı. Senin biliyorlar herhalde. Ama fi, fight'a e girerlerse üst taraf koşarsın. Biliyorlar ben hallederim. Ben hallederim o işi. Merak etme. Oyun kontrolü hakimim çok iyi. Sadece şuradan biri çıkarsa öldürür beni. Şur tepe. <gülüyor> Düşecek onlar. İyi arkalandı. İki takım var. Ayrı ayrı orada. Envin İzem, Egeçete üst taraftalar. Güvenenler bize bir win spamı yassın lan. Win win win win win. Sıralama payasım lazım. Abi. Onlardan birisi düşerse oynayabilirsin. Acele etmeyeceğim. Bir tane gaz kemplerim ben çok rahat. Ay, Allah ben Allah 70, metre, 70 metre ben sürünerek yine giderim anasız. Canım bence seni kesiyorlar bak haberin olsun tepe. Yok kanka ben, ben, sen, rahat ol, sen, sen rahat ol. Sen rahat ol kardeşim. Sen kardeşine güven. Haydi bakalım. Haydi hadi, sen de sen de. Oyununla biri öldü bak iyi oldu. İki, i̇ki takım öldü. Evet şu an üç, üçe birisin abi. Evet. Evet abi üçe birisin. Biz birinci olduk ki. Biz birinciyiz şu an. Evet bu arada galiba birinciyiz. Bekle bakalım. Bak Çok bak, güzel. Var. bak bak bak. Daha var, sanki. Nasıl bakıyor nasıl bakıyor. <gülüyor> Olum canım bile gitmiyor ki Harbiden Bir boost daha içersen ha, bana bakıyor oradan Benim Tam orada bırak, olduğumu düşünüyorlar. Benim orada olduğumu düşünüyorlar Çıktığımı düşünecekler. Ustten oynaman yok mu bir de görmediği zaman? Hayatta oynayamam Oğlum, Onlar yoksa. yüzde yüz biliyor beni Koşmayı gelin. Hadi, sana. hadi de gel ne? saniye kaldı hadi. abi. Aha, sen şimdi nani yemedin ne? Etçiftiğim Allah. Etçiftiğim. Yetişer, yetişer aslanım yetişer. Oy iyi topu cunki buz kurtardı. Kaç kitin var? Cihan <gülüyor> abi bütün bu, her şeyi yapmış yere. Kalmadım. Aaa <gülüyor> <gülüyor> olan öldüm. Kilden öldü. İkinci <gülüyor>